buradan gidelim çek şey, ya. şey, şey nurlu tam işte şunu çeçek çevreyi alaç tamam çevir bak öldürdünüz mü lan öldürmüş mü Dolayısıyla geçerken ya. bizim gelecek. Kesinlikle kendi sabahları. Arkadaş iki günlük heyecanı var. Gün gittik bugün doğru sizler. Başkanızın <gülüyor> mı?? abi. Özür abi. Sodruk çıkar anything ki? Nasıl bilir ki? Birim Tamam kaçtaydı? Akabe, Akabe'ye girmesi. Yok yok. yo. <gülüyor> ne yo, yo, iki, ikisi bir. ya? Bir tık, iki, iki, iki ikiyim ya. ya. Bak, ya 8 geçeyim ben sekiz dakika Sekiz dakika, 8 dakika çok... Neredesin? Neden ulaşma ele Çok burası zor. Ne abi? İki yol var, iki geçti. Kaçışa? yola gidiş yok ki buradan. Nasıl? Ondan biraz sonra gidiş yok. Kaçına da kadar ya. Yolun. Ya kenar koşarak kesin gelir bir dakika ya. Sakat. Nereye abi? Doru testere. O yol çift yol oldu çift ya yol oldu bakarız ya. eğer varsa gelir geçer. Gelirse abi bir şöyle. Ne için? Yani. Öbür türlü yarın yalan orada de var. O <gülüyor> de var da. Takımız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Daha gülüyor> <daha> da koca <güzel>. var. <gülüyor> Dolda bize. Başka gene böyle yok. Hocamız. <gülüyor> Sabahla, şey, bak abi müsaade eder çavuş. Yardım Orada şekerimizde şey oldu mu? Yedi şey olmadı. <gülüyor> Basın mensupları <gülüyor> ön tarafta. <Buraya> <gülüyor> Aman Allah'ım. Şurada, şurada, şurada. Yavaş yavaş. Bunlarda aşağı kaptan orada. Şimdi yolun ortasında. Balık de Yola çıktık, geliyoruz artık. Biraz daha geçiyoruz. 7. yolun geçtik. Allah Allah. Kıvamı <gülüyor> güzelmiş <gülüyor> ya. Nasıl? Da kıvamı güzelmiş ya. Yarın. Nasıl? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? mı? mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yarın mı? Yok mükemmel bir aray yaptık. İnşallah sizden hem de olmuşsunuzdur. Sevgili, sağ olun, var olun. Biz. Aptalı seninle duyuyor. Sağ olun, sizinle, sizinle. Kardanadan varsın, onu beraber. Nereden? Kardana bak, sağ taraftan. Şu şey geçelim. Abi kardanadan. Kardan. Aman tehlikeli bir şey yapmışsın. Ben ya. yaptım ben onu. Şeyi mi? İndeyelim işte. Şeyi var. Şurada bak bak. Evet işte var. bu. Ama kardan alama bakın sol tarafta. Adam, adam. Bak şey şey e ya, de, midem, yani. ka de, düşmüş lan şey. Kardan alama geçiyor. Aşağı yiymiş. Gördük gördük ha. Yakup abi misiniz ya? Sen mısın? Korkun değil mi? Efendim. Soğuktan soğukmuş diyorum. He vallaha kıyım Yazık ya. Nasıl abi? He bunca la şey yok dinlemiyorum herhalde. Dileklerimizi <gülüyor> çok sağ ol Allah razı olsun Allah emanet oğlum. Oh, ya. Ben de yapacağım. Nasıl bizim de yoluyor. Hocam Buraya geldik yine böyle. Üstleri ben şöyle davayı için. Da bu da girişler, e Düğünü var, düğüne giriyor değil mi? Yani. Çünkü Gemzi'den E5'e giriyoruz, yani. sen neredeyse geçsin, söyledim o ben de. De. O o de. Evet. oturuyoruz. Kaptan ayarladık ya ya. Ya değil mi? Biz, biz güzel öyle geçirmişiz. tamam mı? Tamam ee. ondan çıkıyoruz dedi. O bir inandı. Fırladı şakayı yeniden. Şakayı var. Kaptan indirsen bir yüklere indir. Tamam dayıları ya. Biz de bir şeydeyiz, gevecedeyiz. Tamam mı? En üstte indiriz. He he he he. İlla Ya şey oğlum geldin senin dönüşte inecekler verdim. sonradan dedim. Sen de sonra sonra bana bir şey benden Ben de bu yapar mı ya? yani. <gülüyor> öyle bir şey <gülüyor> Düşmedin mi benim? kaldım. Kurs ettim. Yeri düşmedim yani. Yunus. Ani hareketler. Ani hareketler. Ne yapıyorsun? Yanlış. İnşallah İnşallah. İnşallah. Komuştum ya. Eee çıktık şimdi geliyoruz. Hadi hadi hadi hadi. Tamam. Çakışıkların nöresi. Buyurun. Şimdi selam bir şey çıktı geliyor işte. Alaka, sen alaka, 15 sene sen, olmuş. Evet. Ben de sene. Bayramı dolmuş biliyorum. Son ben 15 sene önce sadece beraber geçirdik. 7 sene Hadi açacağız. Heh. Yaklaştık ya, bir şey mi yok mu? Hayır olmalıyız. Hiçbir şey yok bunu da alamayacağız. 2'ye ilgilenizle. Bir direnemez. Neden direnemez biliyor musunuz? Eee su yolunda hiçbir garibe yetiyor. O da garibeye tabii yaşandı. Galibet olur. bize mu? Direnemezler. ailesi. Sen lan? Ama Kaze'ye maçı muhtemel beraberli. Şimdi İstanbul'cuya burada Çankı'da hava tutuyorlar. Eskişehir kimin kalmasını. Yok be oğlum. Sen Büyük bir tırlara kadar geliyorum Ha. Evet, böyle. Şey, bir kariyer, ağaç futbolu benim zamanım. Video bozuk. Hangi şey? Ayni pasos çalması. Bu mı yapıyor. Ya. Bir kere mi? Ya pasos çal. Bu video böyle aynı oluyor filan ya camlara. Kariyeri bir gece cana ile geldi. Bir kere oymiş arkadaşın da. Ama biraz sonra setleşme başlar. Zaten setleşme başladı. O zaman bilmiyor musun? Şey gibi. Ama daha var kaçmıştı. Şey, Şurada. Şey, o, taksi ama varmış. Eee, tane aldınız. Çıkma. çıkma. var. Buraya gittim. Çıkma. Da. Dur dur Öbür tarafa gitsin ya. Yol var. Sambavos. var. olsun tamam da görüyor baba. Çeşmeli yol. baba. Aslında onun olsun şimdi solca yollar. Arkadaşlar, çembeden hayırlı yolculuklar bize Yok Gönlümize. şeyde Ben çok Allah hayırlısıla. Hayır, sen amcamızla Yarın akşam ciddi ne var senin? Biraz Biraz tek, tek tek söyle. şeyleri yazıyor. Yorumlara, Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor. Yorumları. Beş ağlarından Buraya geçebiliriz. Nasıl Evet başağım. Apsar'dan çıktık. Yarınımız nasıl geçmiştir? bir sabah saat 9'dan bu yana e, Allah razı olsun köylülerimizle gayet güzel bir karşılamayla. Karşılamayla çok güzeldi. E, gerek İstanbul'dan gelen hafızarlar olsun, gerekse köylüdeki hafızarlar olsun, katılım gayet güzeldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, çok güzel geçti. Gelen nedeni Allah razı olsun, herkese güldürüz. Evet, Yarenimiz çok güzel geçti, katkısı ve emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Mecnullah Özüm Özcan Paşa'ım, İbrahim Yiğit Paşa'ım, tüm Yaren A'lara çok güzel bir sevgi muhabbet içerisinde geçirdiğimiz için hepsine teker teker hepsini teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Yaren arkadaşlarımıza ve köydekilere, tüm herkese yardımcı olanlara, köydekilerin emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Ayrıca çavuşumuz çok güzel bir disiplin içerisinde Yaran'ımızı yönetti. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağolun. Yükseleri Evet, Murat Yaran ee, Ben ilk önce bu birliklerin sağlanmasında vesile olan Alpler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Lafcı. Fevzullah Başak'ımız yine Yönetim Kurulu Baş Yardımcımız. Çünkü o oluşumları olmasaydı bu topluluk olmazdı. İkisi de gerçekten canı gönülden e, çok vefakarlık yaparak bu gençleri, bu köyümüzü birbirine kaynaşmayı başardı. Ben hem Yaren hem Baş Ağlarımıza, hem Yiğit Başlarımıza ve tüm Yaren teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim yani. Sağolun. Evet ben de Burant e, Hocama katılarak ayrıca da şunu e, ekleyerek de Tabi yönetim kuruluyla başkanlardan da söylerken de bizim köylerimizin de aşırı ya, işte kapısı, isteği, arzusuyla bu birliktelik oldu. Ya, işte. Akşam da gerçekten Yaren çok güzel geçti. Özellikle Çankır'dan gelen ya. Yaren grubunu getiren kimse ona gerçekten teşekkür ediyorum. Çok ayrı bir lezzet verdiler. Sağ olun. Yaren'imiz hakikaten çok güzel geçti. Her yaptığımız ya. Yaren bir öncekinden daha güzel. Ne bileyim, e, çok... Renkli yeşil bir yarenimiz oldu. Bu birlik beraberin ben ömür boyu devam etmesini, yeni gelen gençlerin de bu gelenek göreneğimizi sürdürmesini diliyorum. Ve büyük olarak, büyükler olarak elimden gelen desteğe vermeye de her zaman hazırım. Şey, sağ olun. Çok güzel Arkadaşlar teşekkür ederim. varmış. Tamam tamam. Şurada eklemeler geçmeyin tabi. Dernek Alpler Yönetim Başkanımız <gülüyor> Afet Lafçı, Hafseri koyun Muhtarı Halit Gönene ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bahsedip, bas, Sağ olun. olun. Tamam. Evet <gülüyor> <gülüyor> Ben de başta başarılarım olmak üzere bütün yarenlere ve bütün köylülerimize <gülüyor> teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Ya müthiş bir gündü. İlçemizin geleceğinde düşünüyorum. İlavede olmasa şimdi zor olduğu anların belki de en güzel yarenlerinden birini yaşadık şimdi. Bizi köyde karşılayan sayın <gülüyor> muhtarımız Halit olsun. Diğer köylerimiz olsun. Gerçekten bu, bu oluşumda emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. bu Gerçekten ekli bir de. yarın akşamı yaşadık. Ee, daha bir katılımcı oldu. Yani bu kadar katılım beklemiyordum. Ancak çok güzel oldu. Bugün yarın arkadaşlara başkanımız Ahmet Laşçı'ya, dernek üyelerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah daha ileri, daha güzelleri gelecek yıllarda hep beraber yaşarız diyorum. Teşekkür ediyoruz. Böyle ee, diyorsunuz. İyi Ne evet. hakkında ee, Ben ilk defa katılıyorum. Yani köy ilk defa Yaren'e geliyorum. Gerçekten çok güzeldi. Kar da vardı. Yaren'i de çok beğendim. İnşallah tekrar bir dahaki seneye tekrar geliriz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de davet ettiler. Biz de geldik. Çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet Mehmet Ali Mehmet Ala ee, İstanbul'dan her ne kadar katılım azsa da e, güzel bir organizasyon vardı. Köyden muhtar, Çankırı'nın katılımı çok güzeldi. Ee, gençler olarak İstanbul'dan iyi. Büyüklerin desteği, gençlerin de bu işe biraz daha adapte olmasından biz buraya bir otobüs değil, belki iki otobüs, üç otobüs de yetmez bizi ama. Katılım, organizasyon çok güzeldi. Bir de kar yağdı, ava gittik. 25 yıldır böyle bir şey yaşamamıştık. Yani. Onu da tatmin ettik kendimizi, çok, çok güzel. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Ya Herhalde abi, nasılsınız? Ersinler, ersinler. Çekeklik yakaladık, görürsen Sen gel açıyordun. adam yakaladık? Sen mecbur gidiyorsun. Sağ ol, çalışın. Sağ ol, çalışın. Sağ ol. Sağ ol, çalışın. Dersin, er dersin, dersin, dersin de şey al. Yağran hakkında kardeş. Yağran hakkında ne düşünüyoruz? Öncelikle her yapalım, göre yağranı görüyorum. teşekkür <gülüyor> ediyorum. Düdük çelendiği başlama yaptık. Yani <gülüyor> e, İstanbul'dan <gülüyor> İstanbul'dan gelirken heyecanla geldik. O heyecanı burada yaşadık. Şimdi Yağran'e İstanbul'a anlatmaya gidiyoruz. Güzel bir şey. Burada ya, da, o, teşekkür ediyorum sağ olun. Yağran'a çok oran istedik. Süre geldi. Çok güzel geçti. İnşallah devamı bizlere 5 başarılar diliyoruz. Bizler şey bitti. Fotoğraf ya. geçenlere yani geçen teşekkür ya. yani. ediyorum. Ellerimizin kurulusundan beyaz olanlar var. De. Bu da en güzel ya. bir. Devamlar diliyorum. yollar açık olsun. Ya. Sağ olun. olsun. Görünüm evet, ya, çok verim evet, evet. ziyaret oldum, yani, İnşallah, e, daha iyi şey senelerde kısmet olursa hep beraber devam ederiz. Foto, arka sıraya çıktık. İnşallah varacağınızı Kısmetse bir daha kerabını hep beraber yine konuşuruz. Mahmutlu olsun. Hayırlı olsunlar. Hayırlı olsunlar. Evet bu da ya. güzel. Yarın bir gelenek, yaramış görenektir. Yaramış Geldik, gördük, gördük yaramış gidiyoruz. Birlik, beraberlik daim olsun diyoruz. Seneye görüşmek üzere. Tamam, beklenme. Tamam. Sen söyle, bu taraftan başkanım. Yani şey. Başta, ön başağımız Resulat Tercih abi, diğer başağımız. Gövümüzün ustlarına, bütün köylerimize, bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Her şey bana. Absar için. Evet. İki absar köy teşekkür ağladı için efendim. Ağladı mı? Evet. Ne ağladı? Ağır ağrladı. Ağrladı. Evet. Ağrladı. Evet. Ben yine aynı laftayım. Dön durken. Dön bugün. Ne, ne iş geldi? Geleceğimiz. İçmediğinde, şey aynen arkadaşlar aranızdık ama yine içmedik yani. Bütün yarınağlara teşekkür ediyoruz. Evet, yarınağlara teşekkür ederim. Çok güzel. Ben ben de videomu <gülüyor> söylüyorum, başka bir şey söyleyeyim. <gülüyor> ne oldu? Ek yaptım bak. Yarına yakında görüşürüz. Çok güzeldi. Çok güzel oldu ama çok hata var. Ne oldu? Bütün yarınağlara teşekkür ederim. Çok, çok <gülüyor> güzel bir anı oldu. Konuş. Tamam şimdi konuşuyorum çok yani, güzel oldu ama çok hata var yani, hata böyle, nerede ol, hata ol, çavuşta cici çavuşta evet ama ben bir şey bir şey yok abi yorum yok yorumsuz güzel her şey hoş güzel ben her şeyi beğendim evet bırak abi. Yorum yok. Daha deminki arkadaş gibi de saçmalayacak değilim. Kıraloza için. Tek kelimeyle mükemmeldik. Açıkçası bu konarını beklemiyorduk. Beklediğimizden daha güzel bir yalan oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kimse gelmedi der. Yok der. Ama gelmedi herhalde. Köy konağı tıklı tıklı tıklı oldu. Herkese çok Herkese teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese Allah razı olsun. Bu Yaren'de bir gün olsa bile isteyse iste, iste keklik avına gittik. Çok güzeldi. Hayatımızda yapmadığımız bir şey yaptık. Karda yolculuk yaptık, yürüyerek. Güzeldi. Yayınlığımızda gelmek gerekirse, yayınlığımız çok güzel oldu. Bazı hatalarımız olsa da ne de olsa 9. yayınlığımız olacak. bir da daha iyisini bekliyoruz.